Rüyada sucuk görüyorsanız bir uyanmışsınız sabah para konularınız berekete kavuşmuş, istediğiniz mirasın kapısı size geçiyor, yani bu kişiden gelmesi gereken para pat diye telefonla yani rüyada sucuk görmek helal kazancınızın ve sizin kazancınıza gasp eden insanların eliyle teslim etmesidir. Yani sucuk görmek hem ee, hayatınızla alakalı noktadaki kazançlar. Bir de mesela namaz kılıyorsanız, geçiken namazlarınızın mutlaka kılmanız gerektiği vakti ge gelmiş olan veya mesela namaz kılmıyor da olabilirsiniz. Artık namaz vaktiniz gelmiş oldu. Artık Allah'la olan bağınızı da imanınızda pekiştirmektir. Ama mesela rüya sucuk satın alıyorsanız kısmetinizdeki başka insanların da göz olduğu ve kısmetinizi almak için onlar da büyük mücadele edeceği ama helal sizden yanı olduğu için onlar bu hakları alamayacağını gösterir. Eğer mesela rüyada sık sık sucuk yediğinizi görüyorsanız mirasınıza başka birinin el koymaya çalıştığı ama bu rızkınızla ilgili kendi kökleriniz ait hakların evrakları sizde olduğu için onlarla mahkemede onların size para ödemesiyle alakalı noktada aydınlanmayı gösterir. Mesela rüyada bir erkek ya da bir kız çocuğu sucuğu size sunuyorsa o evladınızın hayırlı bir evlilik ve hayırlı bir eğitim hayatı ve onun düzeninde her zaman hayrı ve inancı, merhametinin yoğun olacağını gösterir. Mesela rüyanızda sucuk evinizin her noktasında işte, evdeki insanların artık dua ve inançlarının daha sağlam olması gerektiği ve vakti gelince namazına secde durması gerektiğinde uyarır. Yani zekatınızı, hayrınızı Allah olan Allah'a olan merhametinizi verip hem içsel zenginlik hem de Allah'a olan zenginliğinizde kat kat artacağını gösterir. Bu rüyayı gören kişi mutlaka bir kız bir erkek çocuğu ayakkabı, ona değerli bir kıyafet almalı ki hayrına hayır kazancına kazanç katmalı diyorum. Hoşça kalın.